Bugün 2 Nisan 2022 Cumartesi (Satürn günündeyiz). Koç burcunda ilerleyen Ay Güne cesur ve girişken enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde Ay ile Kova burcundaki Satürn uyumlu görünümde olacak. Günlük iş ve sorumlulukların sınırlayıcı etkileriyle güne başlayabiliriz. Sabah saatlerinde planlı ve disiplini hareket ederek önemli iş ve görüşmelerimizi yapmamız mümkün. Öğle saatlerinde ay, kova burcundaki Venüs'te uyumlu görünümde olacak. Özel ve sosyal ilişkilerde denge ve uyum isteğini arttırarak bize destek olabilir. Sosyal ortamlarda daha verimli olabilir, çevremizdeki kişilerle olumlu etkileşimlerde kurabiliriz. Estetik, güzellik ve sanatsal etkinliklerden alacağımız verim ve memnuniyet artabilir. Kadın figürlerde de destekleyici ilişkiler kurabiliriz. Öğleden sonra 16.51'de Koç burcundaki ay Oğlak burcundaki Plüton'la dik açı yapacak ve boşluğa girecek. Günün geri kalan bölümünde şartları fazla zorlamadan keyif aldığımız konularla ilgilenebilir, dinlenebiliriz. Duygularımızı dengelemekte zorlanabileceğimizden ilişkilerde kıskançlıklar ve şüpheler gibi negatif duyguları kontrol etmeye çalışmalıyız. Bilinçaltımızdaki duygu ve düşünce kalıplarının etkisiyle dürtüsel davranma eğiliminde olabiliriz. Ay akşam 19.50'de burcuna geçecek. Değişen enerji dinamikleri ile birlikte önümüzdeki iki gün maddi manevi güven ve istikrar arayışımız artabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.